Merhaba, ben Gülay Öğretmen. Ben 5 yıldır özel yetenekli öğrencilere eğitim veren bir okulda bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapıyorum. Özel yetenekli öğrenciler kendi okulları dışında bizim kurumumuzda eğitim alıyorlar. Bu okulda görev yaptığım süre içinde öğrencilerimizin akşam, sabah, hafta sonu hatta yılbaşı akşamlarında bile devamsızlık yapmadan derslere gelmeleri hep dikkatimi çekmiştir. Pandemi sürecinde de, tüm dünyada olduğu gibi, derslerimiz çevrim içi yapılmaya başladı. Öğrencilerimiz akademik olarak başarılı, öğrenmeyi seven bireyler olduğu için çevrim içi derslere katılım da yoğun oluyordu ve öğrenme etkinlikleri başarıyla yerine getiriliyordu. Başlarda alanım için hiçbir zorluk yaşamayacağımı düşündüm. Hatta daha verimli geçtiğini de düşünmeye başlamıştım. Hiç zaman kaybı olmuyordu. Öğrenme görevleri öğrenciler tarafından layıkıyla ile yerine getiriliyordu. Öğrenciler hiç zaman kaybetmeden yeni etkinliklere yönlendiriliyordu. Bazen kendi yazdıkları oyunları sunmak veya oynamak de kısıtlı zamanımız nedeniyle bunun zaman kaybı olacağını hissediyordum. Pandemi süreci uzadıkça öğrencilerimizin kameraları kapanmaya başladı, daha az konuşur oldular, heyecanların söndüğünü fark ettim. Aslında şaşırmıştım çünkü her şey aynıydı. Gayet düzgün gidiyordu bana göre. Ama kameralar neden kararmıştı ki? E, tüm kameralar kapandığında tekrar o ilk zamanları düşündüm. Öğrencilerimizin en özel günlerde, bayramlarda, yılbaşı akşamlarında bile neden devamsızlık yapmadan okula geldiklerini tekrar düşündüm. Akranlarıyla bir arada olmak istiyorlardı. Birlikte üretmek, birlikte paylaşabilmek istiyorlardı. Yine akademik kaygılarımın öne geçtiğini, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını göz ardı ettiğimi fark ettim. Onlara oyunlarını oynamaları için izin verdiğimde, kendi oyunlarını gururla sunarken ve diğerlerinin oyunlarını da keyifle oynarken, öğrencilerin tekrar kameralarının açıldığını, yüzlerinin, gözlerinin parladığını gördüm. Bana bu durum, bu özel öğrencilerin sosyal duygusal ihtiyaçlarına yönelik çok önemli bir boşluğu okulun kapattığını bir kez daha gösterdi.